Beş soruyu cevaplıyoruz. Ben 30 yaşındayım. Dikkat eksikliği e, belirtilerinin çoğu bende var. Bakırköy Masar Osman Hastanesi'ne gittim. Ama oradaki doktorlardan biri bu yaşta dikkat eksikliği olmaz dedi. Diğeri antidepresan verdi. Gönderdi. Teşhis koymada sıkıntı var. Ne yapacağımı Bilemiyorum. Evet, mükemmel bir soru. Gerçekten mükemmel bir soru. Erişkin yaşta gözüken dikkat eksikliği veya hiperaktivite ile ilgili belirtilere maalesef erişkin yaştaki erişkin yaştaki hastalara bakan psikiyatristler çok duyarlı olmayabiliyorlar. E, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun e, daha çok bir çocuk hastalığı olduğu izlenimi. Hem psikiyatristler arasında hem de halk arasında maalesef yaygın bir kanaat. Doğrusu %4 ile %7 arasında gözükebilen bu hastalık çocuklukta erişkinliğe doğru özellikle 24 yaşından sonra gözükme sıklığı azalan bir rahatsızlık. Fakat bu azalma daha çok hiperaktivitenin azalması yönünde. yoksa özellikle dikkat eksikliği erişkinlikte yaygın olarak sürüyor. Bu hastalığın benim bilgilerime göre çocukluktaki görülme sıklığı olan %7, erişkinlikte %4'e düşüyor. Ama yok olmuyor ve çok önemli bir hastalık. Bizim web sitemize bakarsanız çok sayıda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu erişkin hastanın öyküsünü orada görebilirsiniz. Mesela orada bir diş hekimi hanımefendi var. Onun nasıl okula bir gün spor ayakkabıyla ve klasik ayakkabıyla aynı anda gittiğini, başka bir zaman otoparkta bir başka hastamızın arabasını nasıl kaybettiğini bunları okuyabilirsiniz. Veya bir başka hastanın nasıl yıllarca yüksek lisans vs. programlarında ciddi vakit kaybettiğini ama sonra tedaviye girdikten sonra %61 iyileşme haliyle Şimdi 15 kitabı birden, bir görüşmeden öbür görüşmeye gelip okuduğunu, bize aktardığını, yıllar sonra yeniden çalışma hayatına döndüğünü e, görebilirsiniz. Başka bir hastada yine erişkin dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, bunu saydıklarının hepsi yetişkin insanlar. E, hastanın nasıl e, öfke ataklarının, %90 oranında azaldığını, artık çok kontrollü devam ettiğini, akademik hayatında daha düzgün devam edebildiğini görürsünüz. Dolayısıyla dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve daha çok da dikkat bozukluğu erişkinde devam edebilen ve yaygın bir hastalık. Bunun %3'te 4'e düşmesi çok şey değil, ne diyelim, çok düşük bir oran değil. Çünkü mesela bipolar bozukluk da, bu sıklıkta gözüken bir hastalık. Bazı araştırmalarda erişkinlikte o da %7'ye, %8'e kadar rakamlar verilebiliyor. E, fakat bazı araştırmalarda en sert formunun %1 civarında gözüktüğüne ilişkin veriler var. Dolayısıyla hiç değilse erişkinlikte bipolar bozukluk kadar yaygın bir bozukluktan söz ediyoruz. Erişkin dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğundan bahsediyorum. Diğer yandan e, bu hastalığın e, tedaviye yanıtının nasıl diğer psikiyatrik hastalıklara göre keskin bir biçimde gerçekleştiği eğer teşhis doğru konulmuşsa doğru yaklaşımlarla tedavilerle hastanın hayatında verimliliğin nasıl arttığı sık gördüğümüz bir tablodur. Söz gelimi az önce bahsettiğimiz diş hekimi hanımefendinin hemen başka bir akrabası da benzer tablolar gösteren e, bize hasta olarak ulaştı ve benzer tedavi sonuçları Temin etmeye çalıştı. Bu e, az görülen bir durum değil. E, yine genetik bir hastalık. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Dolayısıyla çocuğunda bu hastalık olanların annesinde, babasında görülme sıklığı yüksek. Annede, babada varsa çocuklarda görülebilir. Geçenlerde bir akrabamla konuşuyorduk. Yetişkin bir kişi, 40 küsur yaşlarında. E, o küçükken ben e, onun o kadar canlı kanlı kadın bir hasta... Olmasına ben de küçükken çünkü ben de ondan bir, bir, bir, bir miktar büyüğüm. O hep Haluk abi şöyle Haluk abi böyle deyip etrafında dolanıp dururken ben de ona baktığımda ya bu kızda bir tuhaflık var. Çok ajı, aşırı hareket ediyor ama ne falan diye anlamaya çalışırken tabii o zaman çocuktum. Psikiyatrist değildim. Tanı koyacak durumda değildim. Ee, sonra şimdi zaman geçince hala akrabam ve sık görüştüğüm bir kişi. Onun hiperaktivitesini görüyorum. Yani çocukluk kadar değil tabii ama geriye doğru tablonun nasıl işlediğini işlemiş olduğunu, yine onun bir erkek kardeşinin de aslında sağlam bir hiperaktif olduğunu, yine onun ve ilintili başka akrabalarımızda nasıl hiperaktivitenin yaygın olduğunu görüyorum. Dolayısıyla erişkinlikte de devam edebilir. Birincisi bu, ikincisi de hastalık geçmişte çocuklukta bile tanınmıyordu. Ben onlara sorduğum da bu akrabama yahu tamam ben anlayamadım o zaman psikiyatrist değildim ama hani annem baban da mı anlamamış etrafta mı fark etmemiş sendeki bu tuhaflığı e, kimse fark etmemiş. Daha çok onun haylazlığına veriyorlar yani o onun ismi geçince ya işte şöyle tevgeydi böyle şeyde haylazlı böyle hareket diye kızıyor insanlar. E, veya işte şeyle ne derler gülümseyerek hatırlıyorlar o zamanları demek istediğim şey çocuklukta fark edilse, doğru zamanda müdahale edilse bu insana erişkinliğe kadar hastalığı taşımazlar. Eğer erişkinlikte de varsa o zaman da doğru müdahaleyle ciddi mesafe alınabilir. Şimdi bu hasta bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gitmiş ve orada teşhis konulmamış ve müdahale edilmemiş. Kendisi bundan çok rahatsız. Tabi dikkati eksilten tek şey dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu değildir. Bu hmm. Bu belirtilerin çoğu bende var diyor ama hasta. Bu listelerin içerisinde dikkatle ilgili altı, hiperaktiviteyle ilgili altı belirtinin bulunması DSM ölçütlerine göre tanı doldurmak açısından önemli bir şeydir. Dolayısıyla onları internetten tarayıp bakmakta fayda var gerçekten hasta açısından da. Bu belirtilerin kendisinde cidden olduğu kanaatinde ise yeniden bir psikiyatristle görüşmesi ve bu konulara eğilen bir psikiyatristle yoğunlaşarak görüşmesini özellikle tavsiye ederim. bu konuda meslektaşım Profesör Doktor Hasan Erken'in dikkat eksikliği üzerine yayınlanmış kitapları var erişkinlikte. Yine meslektaşım Profesör Doktor Eyüp Sabri Ercan'ın kendisi çocuk psikiyatristi. Onun da çocuklarda yayınlanmış kitapları var. Galiba Profesör Doktor Yankı Yazgan'ın da var. Dolayısıyla bu konular mutlaka okunmalı. Yine Prof. Dr. Mehmet Akif Ersoy'un dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu üzerine İngilizce'den tercüme edilmiş bir kitabı var. Dolayısıyla merak edenler için aslında ciddi anlamda Türkçe kaynakta oluşmuş durumda. Ee, antidepresanlar dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde işe yarayabilir mi? Eşlik eden kaygı bozukluğu ve depresyon varsa işe yarayabilir. Ee, atomoksetin e, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde işe yarayan antidepresanlardan birisi antidepresan daha doğrusu endikasyon almış ama onun dışında hemen hiçbir antidepresanın dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda özel bir katkısı olduğunu söylememiz pek mümkün değil. E, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu esasen uyarıcı kimyasallarla, metilfenidat içeren kimyasallarla tedavi edilir. Eğer hiperaktivite çok fazlaysa antipsikotikler vesaire de müdahale edilebilir. Gerçekten teşhis koymada sıkıntı var tespiti. Çok doğru soruyu soran sevgili izleyicimizin ne yapacağım bilemiyorum sorusunda cevabını mı verdiğimi zannediyorum. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğuyla ilgilenen psikiyatristlerle görüşmesini öneriyorum. Eğer online görüşmek isterse, Adana'da değilse bizimle de görüşebilir. E, muhanehane numarasından bizlere de ulaşabilir ama şart değil çok sayıda bu konuyla ilgili psikiyatrist bulacaktır ilgili olanların isimlerinden bahsettim zaten